Atro Atro comp ee, Atro vs ruppo who is the... ah bu şey normal izleyin şeyleri Atro best Shots Yazalım Hadi, Atro Oğlum Arapça yazıyor anlamıyorum ki bu, bu o mu? Bu o video mu? Birleştiği değil, Arapça mı bu? Ne bu? Arabic dayare. Ne yazmış? Translate. Ne abi? Dili algıla. Algıla algıla Arapça. En güçlü buggy keskin uçanını nasıl kırbaçladığımı izleyin. Cık. Oğlum ne kırbaçı ya. Allah belanı vermesin. Kırbaç ne be kardeş? Bu kompa bakalım bir. Değişiyor mu tipi? Sniper shots. Sniper shots abi. Yani atro bilmiyorum nasıl bir. Dur nerede lan bunun kamerası? Tamam Şöyle durabilirim Evet Böyle durabilirim Ya şu böyle yani bu Bu böyle önünü gösterme olay muhabbetini ben onu anlamıyorum yani Anasını satayım Önünü gösterme Ya bu adam için demiyorum Ya ben genel olarak Ya neyse bir şey diyeyim Gene şuna laf attın Yok buna laf attın abi Abi şuna geçirdi Şunu hastanelik ettim falan diyorsun. Ne yani bu atro Bu ne, ne lan Çok güzel edit siz çok güzel Sniper'cu herhalde bu Oğlum sizin demediğinizi biliyorum yani ne bileyim Ya Allah bütün hilelerin belasını versin Hepsini teker teker Belasını versin Bu Oy! O hareketi yaptın mı O hareketi yaptın mı Ölmedi mi Öldü orada bence Orada bence öldü Atro Ö Ölmüştür herhalde ya Oyy Atro elbet bir gün buluşacağız lan Sen rahat ol Elbet bir gün buluşacak Popülerlik sıralamasında Görüşelim kardeşim Popülerliklerini zaten unutmayın 33 sıradayım bu arada totalde normal normal bu sıkıntı değil güzel demecek vurdular. çok çok iyiydi Tamam gayet güzel at hayat abim çok çok çok teşekkür ediyorum Hoş geldin Güzel Adamını kaldırırken götürdü onu Güzel Ya Bu bot zaten Oyunun verdiği bot da Ya bot böyle sıkmıyor gerçi Ben anlamadım bir şey Ben anlamadım bir şey en sevdiğim hareket Vurup sağa dur bak En sevdiğim hareket Mouse'u nasıl yapıyor ama orada ona bakacağım Mouse'u çok Mouse'u hızlı bu arada bunun Bu çocuk Sniper'ı seviyor mu? İyi oynuyor mu sniper'ı? Sizin izlediğiniz kadarıyla Hep böyle oynuyor herhalde. Sniper. I. Güzel. Vay be attı daha bir abone olduken herhalde ola. Uyuyu. Çok hız, çok güzel ya, çok güzel beğendim bunu izlemedim izlemem de Hello. 40 yaşında matro saçmalamayın lan ne 40'ı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kul ya sniper, sniper olayını çocuk beceriyor ya iyiydi öldür hakkını ver yani anladın seviyor yani artistik yapmayı seviyor iyi hem norm, yani oyunculuğunu düzgünce oynayıp hem de üzerinde sık yapanlar iyidir yani böyle put gibi oyun oynamaktan daha güzel bir görsel sunuyor kendi izleyici kitlesine Arap çünkü bu adam siz beğenmeseniz de bunu Araplar beğeniyor çünkü onların bir sıkıntısı yok. Tavaladıkları herhalde. Türkler, Araplara tavaladı. Bunların ama çok taval, lavasını ben duymadım. Böyle tava olaylarını duymadım ben bu adamların. Arap değil bu. Bu adam Hollandalı falan yazıyordu bu arada profilde. Evet. Ama Arapça konuşuyor oğlum. Ney sade? O nasıl ölmedi lan? Gerçi giderken bad yemiş olabilir ya. Gayet güzel. Güzel oynuyor çocuk ya. sırf sevmediğinizden dolayı birisine kötüsün demek mantıksız. Yani adamın sniper shotları falan emin oynuyor kendisine en azından. Yok kimi dövmüş, şundan dayak yemiş, onu vurmuş, o bunu vurmuş, ebesi şunu yapmış. Gerek yok. Yani sonuç olarak adamın bireysel gayet iyi. Abi tabii ki en iyi izliyorum iziyorlar bu kadar vuruşta yayında yapıyor bu adam yayında canlı yayında yapıyor Brasa diye düşünüyorum prasa prasa na kalmak almak demek herhalde prasa öyle düşünüyorum <gülüyor> fokus oynuyor abi adam oyunu o azı açık falan fokus yani adam. Oyun fokuslu. Baya fokus oynuyor. bak sana tipe. Evet sürekli bir açık. Oyun konuşmadığı zamanlar demek ki oyun fokuslu. Avm affetmedi 3 kaskıda. Ya yani normalde mesela çoğu oyuncu bu adamı üste vurdu ya. Alır emlördü Allah'u bekber diye koşur gider ama adam ya arkasındaki adama da çok güveniyor büyük ihtimalle Eee ki o hasarı o aldı evet o gidiyor o hasarı alıyor abi öyle gözüküyor Canı da azalmış bunu almıyor hop bu abi güzel bir şey bu Yani elodokluk yok adamda Elodok demek yani böyle puanın köpükliği olsun dünyada şunu yaptık hemen yerdeki adam bunu Üzerine bir şeyler katıp oynamaya çalışıyor demek ki bu yüzden Araplarda en iyi izlenen en fazla izlenen bu diye biliyorum ben değil mi Bilmiyorum hangi platformda yayın yapıyor da e, en fazla izlenen bu diye biliyorum ben ve en fazla abonesi olan da bu ve sakin yani baya sakin oynuyor adam oyunu tek sıkıntısı o öyle sakin onda bunu da mizacı böyle ben de hareketli heyecanlı oynarım. Ben böyle konuşmadan oynayayım, ben hemen hemen buna benzer fokus olurum, bu, bu şekilde olur yani yüzüm falan Ve sürekli konuşuyorum çünkü fight yaparken, might yaparken, bir şey yaparken. adam konuşmuyorsun diyeyim, konuşmaya başladı fight atarken. Bak bir adamın ak. Diğer adam canım çok az. Kendi adam bana doğru gidiyor. Buradan olacak merak ettim. Önündeki bak mesela siz ha oradakini vuracakmış. İyi kullanıyor ya. Adama herhal her karı 98 AVM salarlarsa ben, bizde bir AVM oluyor. Dört kişi bölüşüyoruz AVM'yi. Birisi kıçını alıyor. Birisi başını alıyor. Birisi mermisini alıyor droptan. Diğeri de silahı alıyor. Yani bir bok değişmiyor. Karı 98 mi bulduk? Bizde Milskar 98'i alıyor, diğeri 8x'i alıyor. Tamam diyor. Bir tane SB46 Kar98 e, takmaya çalışıyor. Diğeri de AWM'yi holo'yla atış atıyor. Yani bizde de böyle bir olay var. Bizim takımda takım anlayışımız bu. Bizde biz girdiğimiz zaman 4 YouTuber oluyor genellikle ekip. 4 yayıncı oluyor genellikle ekip. Bu adam da gerçi hep farklı farklı adamlarla oynuyormuş gibi geldi. İsimleri yok ki anasını satayım, anlamıyorsun ki. Doğru abi. Vallahi doğru kalk gülüyorsunuz ama bu gerçekten bahsediyorum oğlum şaka olsun diye söylemedim. Açarım 100 tane videoyu size şimdi. Ben de bu olay böyle. Biz loot çıkıyor ki ya bir de orada bir laf olduysa şey diyoruz artık. Ya işte Bulat, e, kardeşim videodaysan al Ya da işte hop kardeşim sen videodaysan al falan. kim videodaysa ona salıyoruz. O, o var onu ben başlattım çünkü Ben yayında oluyorum Mesela diğerleri yayında olmuyor ama Mesela blood o an iyi mi gidiyor ben diyorum al onu maviye maviye Bana ne <gülüyor> Yani kullanmak istiyorlar diye ben veriyorum Yoksa ben AVM'yi salmam Ama kullanmak istiyorlar diye ben hep ben böyleyim yani Yerimi vermeyi severim Sıkıntı yok Sonuç olarak hepimiz aynı yola çıkıyorduk Aynı yere yürüyorum Er ya da geç Güzel oynuyor Tamam. Ben yani, bana bu kadar atro izle izle izle dediniz. Ben hiç izlemedim bu çocuğu. Çocuğun yaptığı olaylar Aile bunu da annemle vuracaktı bana. Fazla bir laf demeye gerek yok herhalde videosu bitti zaten. Şu hareketin üzerinde fazla bir laf demeye ee, hareket yok gireme geliyor bence bu son hareketin üstüne. Ne yaptığını anlat anlamadıysanız ufak bir söyleyeyim adam ile tek tek kalmamışlar birinci adamın adı zaten? Ya şey mantığıyla ben olursam sen bir şekilde halledersin. Bak vurdurtmuyor diğer adamı. Bana büyük konuştuğu şeyi de bana sal diyor. Ve adam AVM'ye ile vuruyor abi. Yileği de kuyuk atmazsın ha. Gayet güzel oynuyorsun çocuk. Helal olsun. Başarayak ediyor yani bu çocuk. Well played. Nice. Hop. Çok güzel oynadı çocuk bu arada.